Şu pozaya geldik. Yemin ederim. Ay sabah göremedim sizi. Şimdi de denk geldi. Evet. Dünya küçük. Evet. Sağ olun. Efendim bir Ay inanın çok seviyorum sağ size. Oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sevindim. Sağ olun. Merhaba. Teşekkürler. Ay, çok mutlu olduğum yemin ederim. Hayalimdi. Rahmetlik babam da sizi çok severdi. Yemin ederim. Allah rahmet eylesin. Ay babamın şeyine bir yapabilir miyim size? Ne Yok. yok, yok. Tamam. <gülüyor> evet. Baba'mın niyetine çok seviyordu olun, sizi. Ee, çok sağ olun. Elifimiz. var. Ol. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <gülüyor> çok sağ bak, olun. Sen bak. burada da var. Allah'a <gülüyor> <da> emanet var. Allah'a emanet var. Allah'a emanet var. Allah'a emanet Allah'a emanet var. Allah'a Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ilkini yaşıyoruz. Çok değerli Cumhurbaşkanımız, öncelikle dünya tari ülke tarihinde ilk defa ilçemiz olan Samsat'a ve bu köyümüze, Doğanca Mezrası'na geldiği için kendilerine şükranlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz. Bilindiği üzere Samsat ilçesinde 2017 ve 2018 depremi yaşadık. Bundan sonra aradan 7 yıl geçmesine rağmen birçok köyümüzde şu anda gördüğünüz gibi konteylerde yaşayan vatandaşlarımız var. Aynı şekilde şu tarafta gösterdiğim temeller, yeni atılmış temeller var. Biz 7 yıl boyunca bu konteylerde yaşadık. Şimdi basit gelebilir ama 7 yıl, dille kolay. 7 yıl boyunca şu anda bazı köylerimizde bazı köy evleri teslim edilmiş. Ancak fiyat konusunda herhangi bir bilgimiz yok. Biz neyi bekliyoruz? Maliyeti nedir? Ne olacak? O konuda da bir bilgimiz yok. Samsat içemiz üç tarafı sularla çevirdi. Atatürk barajında sularla çevirildi. 97.500 dönüm arazimiz var. Suyla iç içe. Fakat şu ana kadar 20-33 yıldır Atatürk barajı yapılmış. 23.500 dönümlük bir hektarımız sulanıyor. Geri kalanı da susuz. Allah yağmur yağdırırsa ne ara yağdırmazsa bekliyoruz. Kuraklık geçiyor. Ama üst tarafı Atatürk barajıyla çevrili olan bir yer. Sayın Cumhurbaşkanım, buraya geldiniz. Bize şeref verdiniz. Lütuf erdettiniz. Sizlere saygı ve sevgiyle hürmetle saygılıyorum efendim. Sağ olun, var olun. Ol. başkanım. Değerli basın mensupları, 2017-2018'de Samsat'ta deprem oldu. Aradan e, Sayın Muhtarımızın da ifade ettiği gibi yaklaşık altı yedi yıl geçtim ama hala insanlar konteynerlarda yaşıyorlar. Ben bunu ilk dile getirdiğimde e, iktidar kanadından şikayetler geldi. Bunun gerçek olmadığı ifade edildi. Evlerin yapıldığı söylendi ama şimdi hepiniz tanığısınız. Muhtarımız burada, köylüler burada, kimin nerede oturduğu görünüyor. Konteynırlar var, çadırlar var. Ve ben konuştuktan sonra atılan temeller var. Buraya geldim inşallah sesimizi duyarlar. Evleri çok süratle yapıyorlar. Bu, bu da bizim en büyük arzumuz. Ama sayın muhtarım senin şahsında bütün evleri yıkılan vatandaşlara sözümdür. Allah nasip eder ııı e, iktidara geldiğimizde göreceksiniz. Bu evler kısa sürede bitirecek. Siz diyorsunuz ki fiyatını bilmiyoruz. Fiyat. Eğer evler yıkılmışsa sosyal devlet bu evleri yapacak, depreme dayanıklı yapacak ve sizden bir kuruş almadan evleri teslim edilecek. Biz sadece burada değil, Hatay'da da, Kahramanmaraş'ta da, Adıyaman'da da... E Evleri yıkılan, depremde evleri yıkılan bütün vatandaşlarımızın evlerini yeniden inşa edeceğiz. Depreme dayanıklı evler yapacağız. Onlara anahtarlarını teslim edeceğiz ve bir kuruş para da almayacağız. Çünkü burada sosyal devlet görevini yapmış olacak. Binalar depreme dayanıklı değilse sorumlusu idaredir. Vatandaş değildir. Vatandaş nereden bilecek? Çimento doğru mudur, yanlış mıdır? Demir doğru mudur, yanlış mıdır? Vatandaş bunları bilmez. Bunları bilmesi gereken, bilmesi gereken kamu görevlileridir. Onlar da görevlerini yapmadılarsa sorumluluk idareye aittir. Dolayısıyla bu çerçevede bakıyoruz ee, değerli muhtarım. Sulama konusuna gelince pek çok yerde sorun var. Az önce Besni'ye uğradık. Orada da e, benzer bir sorun var. Doğru. Burada baraj var, su var. Üç tarafı sular. Ee, üstelik rahat kullanacağını sular. Bunlar, e, bunlara kaynak ayrılmadığını fark ediyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla e, buranın sulanması lazım. Yine benim bir sözüm daha var. E, bütün çiftçilere Şanlıurfa'dan başlamak üzere e, elektriği bedava vereceğiz. Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Güneş tarlaları oluşturacağız. Allah'ın güneşi bedava. O güneşten elektrik üreteceğiz ve dolayısıyla doğal siz alacaksınız. Petrol yok, kömür yok, doğal gaz yok. E dolayısıyla bu çerçevede siz üreteceksiniz, siz kazanacaksınız, biz kazanacağız. Türkiye kazanacak. Efendim buğday dışarıdan geliyor, arpa dışarıdan geliyor, et dışarıdan geliyor, canlı hayvan dışarıdan geliyor, mısırı dışarıdan geliyor, gübresi dışarıdan geliyor. Ya peki bizim insanımız bunları üretemez mi? Üretebilir. Bunun için de aklı başında bir yönetime ihtiyacımız var. Bunların hepsini çözeceğiz inşallah. Göreceksin muhtarım. Ee, ben buraya geldim diye büyük bir ihtimalle süratle sizin evlerinizi yapmaya çalışacaklar. <gülüyor> Yaparlarsa çok mutlu olur. Bak onu da söyleyeyim. Yaparlarsa çok mutlu olur. Bir an önce rahat oturacağınız, huzur içinde oturacağınız evleriniz olsun. Bizim de en büyük arzumuz o. Hanımlar özellikle evlerinin güzel olmasını isterler. Havadar olmasını isterler. Ee, her çocuğun evde rahat yaşamasını isterler. Çünkü e, bu da bizim de arzumuz. Hepimiz e, bir şekilde evlat sahibiz. Yani evlatlarımızın güzel evlerde yaşamasını da isteriz. Kısaca söyleyeceklerim bu muhtarım. Sayın hatarım. Cumhurbaşkanım, bir arkadaşımız özellikle Bu sizin... arada bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Orada ifade sağ edin. Olur. Bayramın sağ birinci günü. Bayramı. Sağ sağ eyvallah, sağ olun. Buyurun. Sağ olun. Buyurun. Ben iki konuya değinmek istiyordum. Tabii. Birincisi devletin ideolojisi olmaz. İdeolojisi olan bir devlet, hükümet zulme kaynaklık eder. Evet. Bu iktidara inşallah geldiğinizde Allah'ın izniyle, müsaadesiyle liyakat ve adaleti esas almak gerekiyor. Bu ideolojiye de son vermek. İkincisi Kur'an'ı peygamberi en iyi anlayan İmam Ali radıyallahu anh'ın meslek ve meşrebi adalet üzerinedir. Evet. Birisi Kur'an'da beş yerde geçer, birisinin cinayetiyle, hatasıyla başkası mesul olmaz. Komşusu, annesi, babası, akrabası, aşireti, partidaşı. Ama bunların yaptığı Suriye'de bir milyon insanı öldürdüler. Bir hatası olan bir insanın bütün akrabalarını suçlandırmak zulmün temelidir bu. İnşallah bunlara son verirsiniz. Allah sizin yardımcınız olsun. Doğrudur. İnşallah bu zulme son verirsiniz. doğrudur. İnşallah inşallah devletin dini adalettir. Adalet. Evet. evet. Devlet adalet üzerine evet. inşa edilir. Sizden Dolayısıyla adaletin olmadığı yerde huzurumuz var. Sağ olun. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. Sayın i̇nşallah Cumhurbaşkanım ederim. çok büyüklük bir şey gösterdiniz. Eee biz Adıyaman'ın Samsat ilçesi düşünün. Bizim 2017'de olan depremde milletvekillerimiz gelmemiştir. Abdülhaman Tütdere haricinde burada milletvekili tanıyan hiç kimse yok. Ve bir genel başkan, bir cumhurbaşkanımız buraya geliyor. Siz bizim başımızın tacısınız. Biz elimizden geldiği kadar sizin için siz de bizim için gerekli olan her şeyi yapmaya hazırız. İnşallah, inşallah geleceğiz daha evler bitecek sizin A, siz çayınızı, kahvenizi de içeceğiz. Biz gideceğiz. alacak orası da sağlamız siz Eyvallah. geleceğim diyorsanız <gülüyor> o zaman geleceğiz. biz, biz sağlamız. Geleceğiz, Çok geleceğiz, evet. geleceğiz. İnşallah geleceğiz, i̇nşallah geleceğiz, göreceğiz, evler yapılacak, göreceğiz, göreceğiz, İnşallah, i̇nşallah. i̇nşallah. Size hayran benim evet. kızım. Sağolsun, Allah bağışlasın. Bir şey söyleyecek mi size? Ee, o biz Ankara'ya gidiyorduk. Evet. <gülüyor> Ondan sonra e, doğum işle gidiyorduk. Ondan sonra e, ben ablanlara e, eşya dağıttım hepsine. Eyvallah sağ ol. Dedim ki Hı. eğer evet. Kemal Kışlı'nın tutmazsanız size bir daha. Var. <gülüyor> <gülüyor> tamam, et, talebi yapacağız. A Aynen. Evet, evet, Aynen. sağ ol. İsim neydi? Siz... Abuzer Siz... Taşkı. Evet, buyur. Kaç yıldır yaşıyorsunuz? Yaklaşık yaşıyorsun, ya 7 yıldır ben burada yaşıyorum. Geç karşıya Kendi imkanlarımla oraya ya, yaptım, şey, annem çizim rahatsızdır çizim diye annemi oraya yerleştirdim. Ben burada geliyorum. Evet, evet. Pardon, pek yani, Geçmiş olsun. Siz burada. Geçmiş olsun. Ol. Hoş Merhaba. geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş Hoş bulduk. Nasılsınız? Iyisiniz? İyiyim. Hamdolsun. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. Çok şükür biz de iyiyiz. Bir. Senden bir ricam var. Şöyle Iki gelmeyeyim. oğlum da üniversite mezunu. Bir oğlum polisliği merak etmiş diye. Evet. Dört kere ona giriyor almıyorlar. Üniversite mezunu şey, her şeyi şey yapıyor. Çekerim. Almıyorlar. Ya sınavları yapıyor. Sınavları mülakattan yapıyor. Her şeyi yapıyor. Yap mülakattan <gülüyor> geçmiyor. Aa, mülakatta ele ha, sözlü mülakattan geçmiyor. Evet. Aa bizim sesimiz o yedi yıldır de şeydeyiz. Konteynerlerdeyiz. Evet, evet. Yedi yıldır. Evet. Aa, ömrümüz gitti. Artık evet. bitti yani. İnşallah bu mülakatı kaldıracağız. İnşallah. Doğuruz, girdiğinde, kazandığında otomatik olarak İn, alacağız. endişe etmeyin. İnşallah. Buraya geldim. İnşallah görürler bu evleri hızla bitirirler. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz teşekkür için abi. çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani eee Samsat'ta işte yedi yıl önce, altı yıl önce deprem oldu. Hala insanlar konteynörde evet. yaşıyor dediklerinde çok şaşırdım. E çünkü hani normalde burada kaç tane ev var? Bunlar. Altı ayda bitmesi lazım. Yani öyle saray falan yapılacak mı? Evet. Evet. Herkes burada oturacak bir kat bilemediniz, bodrum olan bir ev yapılacak ya. Yani. Buraya gelmeden önce de inşa mı? Evet. Çalışmalar ee, oldu, hemen gider evlerimizde yapmaya. Tamam, geldiğimizde. Evet. Evet. Temeli atmışlar. İnşallah bundan sonra biter kısa süre içinde biter. Biz Bitmezse de size söylerim söyleyin. 15 Mayıs'tan sonra ilk Ağaz. önce Ağaz. burayı yapacağım ve hemen bir kere Biz da iş. Evet. Biz kırsalda çalışan bütün kadınları, sırtı evet. ve gençleri, evet. sırtı evet. de evet. evet. Ya bundan emin olmanız istiyorum. Çalışacaksınız. Yeni zamanı gelince hiç beş kuruş demeden emekli olacağız. Evet inşallah. Böylece şey beylerin eline muhtaç oluşturur. Evet tabii. Bunu sağlayacağım. Bunu sağlayacağım. Evet. Bunu sağlayacağım. evet. E, bu önemli. Gençlerin de çalışması önemli. Çünkü şehirlere gidiyorlar. şehirlerde asgari ücretle iş muyuz, bulmaz mıyız diye bekliyorlar. Ama burada çalışırsa, burada üretirse, burada kazanırsa, sigorta priminde devlet yatırırsa <gülüyor> Yapılması lazım. Bununla ilgili de zaten kendi hedefimizde. Altı genel başkan buna evet dedi. ya sadece ben değil. Yani Temel Bey de evet dedim, Eran Hanım'da evet dedi, Gültekin Bey de, Efendim Sayın Babacan da, Sayın Davutoğlu da evet dediler. Hep beraber bunları yapacağız. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Efendim yine de bir sorun olursa ben ee, muhtarımıza söyledim, dedim ki. Evler yapılmazsa, şu olmazsa, bu olmazsa bana haber verin. 15 Mayıs'tan sonra inşallah Türkiye'nin rengi değişir. Bahar gelir. Biz evet, biz buraya gelir önce bunları süratle bitirip de sizlere teslim ederim. Teslim ederken de şunu da söyleyeyim. 5 kuruş para alıyoruz. Niye alıyorsunuz? Yani? bir yıkıldı, defreme dayanıklı değilse sorumlusu hükümet de sorumlusu vatandaş değil ki. Mâ vatandaş mâ e, demiri mâ doğru mu mâ. atıldı, çimentosu yeterli midir nereden bilecek? O işi mühendis, mühendis bilir. Yani kamu görevlisi bilir, devletin memuru bilir. Mühendis o yanlış yapmışsa sorumlusunuz olabilirsiniz. Olmaz. Yazın Bunları çözeceğiz. Hiç endişe. Sağ olun. Hiç teşekkür ederim.